Merhaba arkadaşlar, bugün yeminli tercüman, aynı zamanda yabancı dil eğitim koçu olan Sayın Mustafa Ünal Uçar Hocam ile söyleşi yapacağız. Ee, söyleşiye başlamadan önce e, Sayın Hocam, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben Mustafa Ünal Uçar, 1961 Turhal doğumluyum. Lise eğitimine kadar Turhal ve Kayseri'de yaşadım. Lise eğitiminden sonra Bodrum'da turizm işletmeciliği olarak 1994'e kadar Bodrum'da kaldım. 1994'te işlerimizin bozulmasından ve ekonomik sorunlardan kaynaklanan zorunlu olarak İngiltere'ye gittim. 1994'ten hemen hemen bugüne kadar İngiltere'nin Ilofman diye bir adasında yaşamaktaydı. Peki e, almış olduğunuz eğitimlerden de biraz bahsedebilir misiniz Sayın Hocam? Liseye kadar Türkiye'de okudum ama İngiltere'ye gittikten sonra İngilizce'ye olan e, ilgimden dolayı Mektupla Öğretim Sisteminde Heywood Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi İngilizce Bölümünü bitirdim. E, teşekkür ederiz Hocam. E, diğer bir soru e, şu olacak. Dil eğitim koşuna nasıl başladınız yani sizi ne teşvik etti de bu dil eğitim koşuna yöneldiniz? Aslında ben hiç profesyonel anlamda İngilizce öğretmenliği yapmayı düşünmüyordum. İngiltere'de yaşadığım bölgede e, komşularımız benden Türkçe öğretmenliği istediler kendilerine. E, biraz hikaye uzun olacak ama e, konuya tam açıklık getirebilmek adına bunu söylemem lazım. E, ben onlardan izleyebileceğim bir program olması ve bir kitap getirmelerini, Türkçe öğreten bir kitap getirmelerini söylediğimde Amazon.com'dan 7 tane Türkçe öğreten kitap almışlar getirdiler bana. Bunların bazıları tıpkı bizim Türkiye'de İngilizce öğrettiğimiz kitaplardaki gibi benim adım falan filan işte siz nerelisiniz, annem doktor tarzında direkt günlük konuşmalarla başlayan eğitim kitaplarıydı. Ya da Türkçenin devr kültürlerden bugünümüze kadar ne kadar değişikliklere uğrayarak ya da ne tür değişimler göstermek geldiğini anlatan ancak bir din filoloğisinin, din bilimcinin bilmesi gereken bilgileri anlatan tarzda kitaplardı. Ve ben bu konuda bu kitaplardan program çıkartarak onlara yardımcı olamayacağımı söylediğimde Madem öyle, kendi programınızı kendiniz yazın. Çünkü bizim mutlaka bu dili çözmemiz lazım. Biz bütün yatırımlarımızı Türkiye'de yaptık. Gidip oraya yerleşmek istiyoruz ve bu dili öğrenmek zorundayız. Ne gerekiyorsa yapacağız ve ücretiniz neyse öderiz tarzında bir teklifle geldiler. 4 ayda kısa bir çalışma sonunda bir program çıkarttım. Ve 3 ay gibi bir dönemde onlara kendilerini ifade edebilecekleri, günlük konuşmayı yapabilecekleri bir program oluşturdum. Bu programın sonunda yeni talepler oluştu. Yeni taleplere cevap vermeye çalışırken program akademik bir çalışmaya döndü ve ben hem çok hoşnut kaldım sonuçta hem de çok heyecanlandım. Çünkü günümüzde mevcut olmayan kalitede bir Türkçe öğretim sistemi yazmış oldum. İşte böyle başladı benim e, dil filolojisi, dil eğitim bilimcisi olduğu. Ee, bir de şeyi sormak istiyorum hocam. İki tane kitap çalışmanız var. Bu iki, iki tane kitap çalışmanızla alakalı da biraz bizi bilgilendirebilir misiniz? Ben e, ''Smart Way to Learn Turkish'' Türkçe kitabımın adı. ''Smart Way to Learn Turkish'' Bu kitabımı yazıp da Türkiye'ye geldiğimde, Türkiye'ye basmak için geldiğimde, madem ki bu olayı bu şekilde yapabildim, bunun Türkçe versiyonunu, Türklere İngilizce olan, öğreten versiyonunu yapıp yapamayacağımı sorduklarında 5-6 ay gibi bir çalışma sonucunda İngilizce öğreten bir kitap daha yazdım. Ona da İngilizce öğrenmenin akıllı yolu ismini verdim. Çok bunlar şu anda piyasada mevcut. Diğer bir sorum da şu olacak hocam, ülkemizde anaokulundan üniversite eğitimine hatta üniversite eğitiminden sonra da özel kurslarda biz toplum olarak özellikle İngilizce dilini öğrenmeye çalışıyoruz. Ama maalesef yıllarca biz bu iş üzerinde çalışmamıza ve eğitimler almamıza rağmen sokakta yabancı bir kişiyle karşılaştığımızda konuş yani konuştuklarını anlıyorum ama ben konuşamıyorum gibi cümleler kuruyoruz. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Bunu, bunu benim İngilizce kitabımı yazmama vesile olan şanslılar da aynı şekilde söylediler. Ve ben bunu üzerine kafa yorduğumda şu sonuca ulaştım. Elbette bu sadece beni bağlayan ve bana ait bir düşünce. Şimdi e, Türkçe, Türkiye'de, Türkçe eğitim sistemimizde ortaokula başlayan bir öğrenciye Türkçe dersi veriyoruz biz okulumuzda. ...annesiyle babasıyla Türkçe konuşan, arkadaşlarıyla Türkçe konuşarak oynayan... ...hatta televizyonda film bile izleyecek kadar Türkçe'yi bilen çocuklarımıza okulda Türkçe dersi veriyoruz. Diğer uluslar da aynı şekilde bu dersleri veriyorlar. İşte İngilizlerde, İngiltere'de İngilizce dersi veriyorlar orta öğretimdeki öğrencilerle. Her nasılsa biz Türkiye'de İngilizce öğrettiğimiz kitaplar... İngiltere'de İngilizlerin İngiliz çocuklarının yani İngilizceyi konuşma dili olarak konuşabilen çocukların dilini yazı diline çevirecek, yazı dili olarak bilgilendirecek kitapları getirmiş kullanıyoruz burada. Yani bir dilin öğrenilebilmesi için o dilin mantığının kendi dilimizde tamamen anlaşılması gerekli. İkincisi de Tıpkı bir bina yapmayı gibi, nasıl ki dil öğrenimi, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat bir inşaatın yapılması, önce kaba işlerin bitirilmesi, ondan sonra ince işlerin yapılması, daha sonra dekorasyonun başlaması gibi bir sıralama mevcutsa, İngilizce'de de veya herhangi bir öğrenilecek yeni dilde de bir sıralama olması lazım. Ben tahmin ediyorum kitabımda bu sıralamanın en önemli, Doğru olan şeyleri yakaladım. Başarımı buna borçluyorum zannediyorum. Teşekkür ederiz hocam. E, son sorum şu olacak. E, yabancı dil öğrenmek isteyen, özellikle de İngilizce öğrenmek isteyen e, arkadaşlarımız için neler önerebilirsiniz? Birincisi, birincisi e, bu dilin öğrenebilmesi için biraz önce de değindiğim gibi dilin mantığını anlamalar lazım mesela Türkçe dili hece Bezni ile yapılan bir dil olmasına rağmen İngilizce tamamen farklı yapıda bir dildir hece Bezni diye bir şey yok İngilizce'de İngilizce'de tüm kapatalım abi.